Cüz de olsa belli konular çerçevesinde yaptığımız programın bugün 10uncusu son programı konusu insan ve öteki Alem gayıp kıyamet ve ahiretle ilgili bazı ayetleri ve bu ayetlerin konu çerçevelerini bu akşam konuşarak bazı görüşleri burada sizinle paylaşacağız Öncelikle gayb kavramından başlamak istiyorum çeşitli şekillerde tanımları yapılmakta ama kelime anlamı itibariyle gayip denildiğinde Arapça'da işte gizli kalmak bir şeyin görünmemesi uzaklaşması gözden kaybolması anlamında master olarak bir de gizlenen hazırda olmayan hazırda bulunmayan şey manasında isim veya sıfat olarak kullanılmaktadır rabb el i̇sfahani e, gaybı, bu, bu kavramı, bu kelimeyi duyular çerçevesine girmeyen ve aklın zaruri olarak gerektirmediği şey olarak tanımlıyor. E, İmam Taberi'nin tanımı e, çok daha özet e, ve anlaşılır bir tanım. El gaybü ma gâbe anke, işte senden kayıp olan, senin gıyabında olan, sana görünmeyen her şeyi, senin uzağında olan, senin e, gizlin olan, sana gizli olan her şey, gayb olarak tanımları şeklindeki e, İmam Taberi'nin tanımı e, çok özel ve e, daha öz bir tanım olarak karşımıza çıkmakta. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri incelediğimizde gayb ile ilgili belirli başlı hususların karşımıza çıktığı görülmektedir. E, öncelikle gayba iman Kur'an-ı Kerim'de temel bir ilke olarak zikredilmekte. Bakara suresinde işte görmediği halde Allah'a haşyet duymak, ona inanmak bağlamında işte elledeyna yukminune bil gaybi, gayba iman edenler sonra inneledeyna ihsanerabbihum bil gaybi işte görmediği halde gayip taraflarına karşı bir derin haşyet duyanlar ayetlerini zikrettiğimizde burada gayba imanın önemli bir Kur'an ilkesi olduğunu görmekteyiz. Eee haberleri e, ayetin e, yine bazı ayetlerin zikrettiği hususlardan bir tanesidir. İleke i̇şte, min enbe ilaybi nohayhe ileke işte bunlar kaybına haberlerindendir. Biz onları sana e, vahyediyoruz. ediyoruz. burada e, gaybı, işte içinde insan içinde bulunmadığı zaman dinimize ait bilgilerin haber verilmesi olarak e, zikretmektedir. Fakat e, bazı tefsirlere göre e, gaybin haberleri, işte Mekkelim e, müşrikler ve diğer e, kâfirler de dahil olmak üzere onlara gelecek olan e, azabın e, işte bilgisi e, bağlamında gaybın zikredildiğini görüyoruz. Yine e, geçmişte meydana gelen olay, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yaşamadığı ve görmediği konularla ilgili bilgilerde gaybın haberleri çerçevesinde. E, zikredilmektedir. Bu gayb ile ilgili ayete bak, ayetlere baktığımızda, üçüncü bir husus, gaybe mutlal yıkılmanın olduğunu görüyoruz. E, Kur'an-ı Kerim'de gayb böyle tek bir e, e, alanı böyle içermeyen, böyle değişik konularla ilişkisi olan e, bir kavram. E, dolayısıyla gaybı tek bir alana sınırlamak hapsetmek çok doğru bir yaklaşım e, değildir. Bu nedenle bu çerçevede baktığımızda gayb ile ilgili ayetlerde Gaybin vahiy anlamına geldiğini de e, görmekteyiz. İşte Alim suresi 179. ayette bu merkani Allahu liyatul alal Allah sizi gayba muttalik alacak değildir. Ve lakin Allah işte bir men yasha. Fakat Allah elçilerinden istediğini ne yapar seçer. Burada Mekkeli müşriklerin e, işte ayret e, ve öldükten sonra onların durumlarına dair bir takım e, bilgilerle ilgili e, itirazları ve peygamberimize yönettikleri e, bazı eleştirileri e, bulunmakta. Dolayısıyla Allahü Teala müşriklere hitap eden hitaben veyahut da işte Yahudi ve Hristiyanlara hitaben e, Allahü Teala'nın gaybı hiç kimseye bildirmeyeceğini sadece gaybı peygamberlerinden e, seçtiği kimseye bildireceğini bu ayete ifade etmektedir. Şimdi buraya bakıldığında e, müfessirlerin bu ayetle ilgili zikrettiği bilgilere göre Buradaki gayb muttal yıkılmanın yani vahi birilerine bildirmenin ancak allah Teala'nın seçtiği peygamberlere bildirmesiyle olacağını e, aktarılan rivayetlerden anlamaktayız. E, gayb ile ilgili e, zikredilen önemli bir e, hususta o da şudur. Gaybı yalnız Allah'ın bilmesi. Hz. Peygamber'in e, bilmemesi bağlamında e, karşımıza bir ayet çıkıyor. Buradan hareketle böyle bir başlıklandırma yapıyoruz. İşte kulle aqulakum عندي Şimdi bu ayet de En'am suresi 50. ayet. Biliyorsunuz Mekke surelerden bir tanesidir. Mekke'li müşriklerle diyalog bağlamında onların işte azabın gelmesi gibi bazı bilgilerin işte çabuk bir şekilde öğrenilmesine yönelik onların itirazları e, gündeme gelmekte. Allahu Teala da Peygamber Efendimiz'e bildirerek e, işte e, gaybı e, Hazreti Peygamber'in bile, bilemeyeceğini e, dolayısıyla e, bu konuda Hazreti Peygamber'in sadece e, kendisine bildirilen vahye tabi olduğunu onlara bildirmesi gerektiğini bu ayetten e, anlıyoruz. Tabii ki Hazreti Peygamber'in gaybı bilip bilmemesi meselesi önemli tartışma konularından bir tanesidir. Bazıları Hazreti Peygamber'in, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetlerinden de hareketle, gayıpla ilgili ona bazı şeylerin bildirileceği konusunu gündeme getirmişlerdi. Ama bazıları işte sahabeden Hazreti Ayşe gibi, sahabeden bazılarından gelen rivayetlere dayanarak Hazreti Peygamber'in işte kaybi bilmeyeceğine dair görüşlere, sonuçlara ulaşmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de gaybın anahtarlarından bahsetmektedir. ve وَعِنْدَهُمْ فَاتِحُ gaybi La yalemuha illahu. gaybın anahtarı nedir? gaybın anahtarı bazı müfessirlere göre bu ayette bahsedilen gaybın anahtarı azaptır. Mekkelim müşrikler kendilerine azabın gelmesini beklemekteydiler ve bu nedenle Peygamber Efendimize hani vaad ettiğin, söylediklerinde doğruysan bizi tehdit ettiğin azap nerededir? Onu bize hadi getirsene, onu bize çabuk çabuk getirsene şeklindeki e, itirazlara karşılık Allahü Teala gaybın anahtarlarının e, Hazreti Peygamber'e e, verilmediğine sadece onu Allah'a Allah ait olduğunu, dolayısıyla azabın ne zaman geleceğine dair bilginin e, Allah'ın katında olduğunu Mekkeli müşriklere bildirmesini bu ayette istemiştir. E, yine başka bir husus kayıpla ilgili e, baktığımızda gayb ve şehadet alemi şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ikili bir e, alemden e, bahsedildiğini görmekteyiz işte alimine gaybı ve şehadeti feteala amma yuşikun gaybı ve şehadeti bilen e, Allah'tır. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir şeklinde, yüce şeklinde bu ayete baktığımızda e, insanlara bildirilmemiş olan şeylerin e, gayb olarak bu ayette ifade edildiğini e, insanlara gizli kalan şeylerin gayb olarak ifade edildiğini ama insanların gördüğü, bildirildiği şeylerin ise şehadet olarak ifade edildiğini müfessirlerin görüşlerinden hareketle anlamaktayız şimdi Allahu Teala gaybı herkese bildirmez. yalnızca seçtiği elçilerine bildirir sonraki dönemlerde bazıları buradaki gaybın bilgisinin gaybın bilgisini geleceğin bilgisi olarak anlamışlardır Dolayısıyla geleceğe de ait bilgileri Allahü Teala'nın seçtiği bazı kullarına bildireceğine yönelik bir sonuca ulaşılmıştır Halbuki ilk dönem müfeilelere bakıldığında Ali mügaibi felayhim al ala bir Had gaybın e, bileni sadece Allah'tır. Allah e, gaybına hiç kimseyi muttali kılmamıştır. Hiç kimseyi, e, gaybını hiç kimseyi açmamıştır. E, ayetinden kastedilenin vahiy olduğunu söylemişlerdir. E, dolayısıyla e, Allah, e, dolayısıyla burada gördüğü gibi Allahu u Teala e, vahyini sadece e, illa menirtada min rasulin ayetinde olduğu gibi sadece e, kullarından seçtiği peygamberlerine vahyini bildireceğini bize ifade etmiştir. Şimdi buradaki ayetlerde görüldüğü üzere ile ilgili anlaşılan işte geleceğin bilgisi bağlamındaki kabulün değerlendirmenin çok böyle gelişigüzel bir kabul olduğu dolayısıyla çok üzerinde tartışılmadan değerlendirilmeden Kur'an-ı Kerim'deki ile ilgili ayetlerin bütünlüğü dikkate almadan kolaylıkla ulaşılmış bir sonucu olduğunu anlamaktayız. Bu nedenle bu ayetlere bakıldığında aslında gaybın çok genel bir kavrama sahip oldu. İnsanın içinde bulunmadığı bir alanın işte geçmiş olsun, gelecek olsun ve şimdi olsun. Dolayısıyla insanın içinde olmadığı her durumun birer gayb olarak anlaşıldığını söyleyebilir. Daha doğrusu genel bir kavramdır. Fakat Kur'an-ı Kerim'deki işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kafirlerle diyalo çerçevesinde e, bakıldığında e, gayb kelimesinin bazen azaba delalet ettiğini e, bazen de vahye delalet ettiğini e, görürüz. E, bu nedenle e, Mekkeli müşriklerin e, işte kendilerinin kurtuluşa e, erdiğini iddia etmelerine karşılık Allah-u Teala nasıl olur da siz kendinizin kurtuluşa erdiğini iddia ediyorsunuz? Yoksa gaybın anahtarları size mi verildi ki? Yani gayb hakkında e, bir bilgiye mi sahipsiniz? Yani öldükten sonra işte kurtulacağınız noktasında herhangi bir bilgiye mi sahipsiniz ki böyle bir şey olduğunu iddia ediyorsunuz şeklinde onlara cevap vererek dolayısıyla bu konularla ilgili bütün bilgilerin Allah katında olduğunu, kendi katında olduğunu Mekkeli müşriklere bildirmiş oluyor. Dolayısıyla bu çerçevede değerlendirildiğinde gaybın genel bir içeriğe sahip olduğunu bu ayetlerden anlamış oluyoruz. Ve bu ayetlere de bakıldığında Allahü Teala'nın işte gayip bağlamında vahiy olarak değerlendirdiğimizde vahiyin bilgisini sadece, vahiye sadece dilediği peygamberlerine bildirdiğini, e, dolayısıyla onun, dışı, onun dışında hiç kimsenin e, vahiy alamayacağını e, bildirdiğini bu ayetlerden hareketle e, anlamış oluyoruz. Evet, e, şimdi e, ikinci hususumuz e, kıyamet hususu. Kıyamet kelime olarak işte kalkmak, dikilip ayakta durmak manasındaki kıyam kelimesinden türemiştir. İşte dirilip mezarından kalkma, Allah'ın huzurunda durma, Yahut bu olayın başlangıcı teşkil eden evrendeki kozmik değişikliğin meydana gelmesi olayına biz kıyamet adını veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopma saatini ifade etmek üzere saat kelimesi kullanılmaktadır. Ee, yine dünyanın sonu anlamına gelen vaka kelimesi ee, işte kıyametin mutlaka gerçekleşecek bir olay, bir realite olduğunu ifade etmek anlamında kıyametle ilgili vaka kelimesi İza vakaatil vaki'a ayetinde olduğu gibi vaka kelimesinin işte kıyametin kimini alçaltan, kimini yükselten olay e, olması e, yönü de işte e, hafide rafiya kelimeleri ifade edildiği yine Yeniden diriltmek, dirilterek hesap meydana toplamak anlamda bas ve e, hashri kelimeleriyle kıyametin e, ilişkisinin ifade edildiğini Kur'an-ı Kerim'de görmekteyiz. E, kıyametin halleri olarak beş tane aşama olarak beş aşamadan e, bahsedebiliriz. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler incelendiğinde kıyametle ilgili beş tane e, aşama karşımıza çıkmaktadır. Önce birinci aşama kıyametin fiilen kop kopması aşaması. Bu da Sura üflenmesiyle gerçekleşecek Bir aşamadır e, Ayetinde olduğu gibi e, işte o üflenecek olan Alet sur olarak ifade edilir Bu bir işte bir borazan Olarak belki e, işte e, anlaşılsa bile Ama bunun mahiyetinin tam e, Nasıl bir şey olduğunu bizim idrak etmemiz e, Çok da mümkün değil e, Dolayısıyla Allah-u Teala Bunu bizim anlatacağımız kelimelerle Anlayabileceğimiz kelimelerle anlatmıştır ee, yine e, nakur kelimesi de e, bu suru e, anlatmak, ifade etmek amacıyla Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kelimelerden bir tanesi. Müttesir suresinde e, 8. ayette geçmektedir. Sur ile e, neredeyse aynı manada kullanılan e, bir kelimedir. E, dola, şimdi Kur'an-ı Kerim'deki e, ayetler incelendiğinde bazıları e, işte, sura üflemenin 3 e, de, defa e, olacağı söylense de genel kanaat, iki defa üflene, üfleneceği e, genel kabul bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. E, kıyametin ikinci aşaması e, işte birinci sıra üflemeden sonra e, insanların e, artık bu dünyada olanların ölmesi e, işte daha önce ölmüş olanların işte bir uykuya dalması gibi e, bir durumun ikinci aşamanın gerçekleşiği de uykudan uyandırmak ve yeniden diriltmek aşamasıdır. E, bu e, arkadaşlar bu Yeniden diriltmek anlamına gelen bas, bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkıyor. İkinci üflemeyle, sura ikinci işte bas aşaması, bas başlamış oluyor. Şimdi ikinci üflemeden sonra insanlar bir anda ayağa kalkıp etraflarına bakacak denilmekte. Dolayısıyla bu üfleme, ikinci üfleme olarak Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkmaktadır. Biliyorsunuz kıyamet dehşetli bir olaydır arkadaşlar. Kıyametin dehşeti müminlerin üzerine değildir. E, kafirlerin üzerinedir. Çünkü kafirler kıyameti, e, dehşetini ve o kıyametin meydana gelmesini inkar etmişlerdir. Dolayısıyla e, bir hak olarak onların inkar ettiği bu şeylerin başlarına gelmesi doğal bir sonucu olarak onların karşısına çıkacaktır. Fakat iman edenler bu kıyametin, dehşetini hissetmedikleri hissetmeyecekler. Çünkü onlar onu inkar etmemişlerdir. Kabul etmişlerdir. Bu nedenle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen habere göre müminlerin kıyamet müminler üzerine kıyametin dehşeti olmayacak, kıyametin dehşeti kafirler üzerine olacaktır evet üçüncü aşama olarak Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda zikredilebilecek ayetlere bakıldığında haşrı aşaması karşımıza çıkmakta haşrı kelimesi toplamak bir araya getirmek anlamına gelir, yeniden diriltilen insanların hesap meydanına sevk edilmesini ifade eder. Bu anlamda haşır aslında böyle tek süreci içeren bir şey değildir. Bir olay değildir arkadaşlar. Birilerini bir yere sevk etmek üzere bir araya, bir araya toplamaya haşır adı veriliyor. Dolayısıyla insanlar bir yere sevk edilmek için önce onların toplanması, bir yerde toplanması gerekir. Toplandıktan sonra insanlar daha sonra ne yapılacaktır? Hesap meydanına sevk edilecektir. Bu nedenle Hesap meydanına sevk edilmek için, sevk edilmek ve gönderilmek için insanların bir araya toplanması ve daha sonra toplandıktan sonra bu hesap meydanına sevk edilmesine biz haşri olayı adını veriyoruz. E, toplanılacak yere mahşer, mevkıf veya e, işte e, Arasat ismi de verilir. Biliyorsunuz Arasat ismi herhalde e, bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimelerden bir tanesi e, değil. E, arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 40 ayette Hatta 40'ı aşkın ayette haşr kavramından bahsetmektedir. Dördüncü aşaması kıyametin saymak, hesap etmek, hesaba çekmek manaları gelen hesabın, yani insanların arasat meydanında toplandıktan sonra sual, kitap, mizan ve iyilik, iyiliklerle kötülüklerin hesaplanması gibi dördüncü aşamayı kapsar. İşte hesap meydanına sevk edilenler, artık burada hesaba çekilirler. Bu kıyametin beşinci aşaması olarak karşımıza çıkıyor. Sonuncu aşaması ise ebedi saadet ve ebedi hüsran yeri olarak tanıtılan e, cennetle cehennemdir bu aşama. Kur'an-ı Kerim birçok yerinde e, bu aşamadan bahsedilir. Artık dördüncü aşamada herkesin hesabı görüldükten sonra e, bazıları cennete sevk edilir. Bazıları da cehenneme sevk edilir. E, Züm Zümer suresinin ee, sondan bir önceki sayfasında biliyorsunuz son sayfasında iki üç tane ayet vardır. Ondan bir önceki sayfasında e, cennetliklerin cehenneme ya, topluluklar halinde, gruplar halinde sevk edilmesinden e, bahsedilir. E, yine cehennemliklerin de topluca cehenneme e, sürülmesinden e, bahsedilir. Bu aşamada e, ahiret, kıyametin beşinci aşaması olarak Kur'an-ı Kerim'de karşımıza Çıkmaktadır. Evet. Ahiret. Ahiretle ilgili bazı hususları söylemek üzere. Şimdi bu aşamaya geçebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de dünya ve ahiret ilişkisinden sıkça bahsetmektedir arkadaşlar. Dünya hayatı ve ahiret hayatı ifadeleri kullanılmaktadır. Şimdi buradan anlaşıldığına göre arkadaşlar insanın bir hayatı vardır ve bu hayat hiçbir zaman bitmez. Fakat bu hayat iki aşamadan oluşur. Birinci aşaması dünya aşamasıdır. Diğer aşaması da ahiret aşamasıdır. Dolayısıyla ölüm bir yok oluş değildir. Ölmekle insanın hayatı bitmez, yok olmaz. İnsan hayatını kaybetmiş olmaz. Yani ölmekle artık insanın hayat serüveni bitmiş olmaz. Bunu neye göre değerlendiriyoruz? Çünkü Kuran-ı Kerim'de El hayat üt dünya ve ahiret. Dolayısıyla hayat asıldır. Ona da iki şey bitişir. Birincisi dünya kelimesi. Diğeri de ahiret kelimesidir. Bu nedenle arkadaşlar, alimler açıklama yaparken buradan hayatın devamlı olduğu, dolayısıyla hayata hayatı bir dünya kelimesiyle sıfatlandırdığını, sıfatlandırıldığını Kur'an-ı Kerim'de, bir de ahiret kelimesiyle sıfatlandırıldığını bizlere ifade ederler. Şimdi. Buradan ortaya çıkan sonuca göre hayat devamlılık arz eder ve hiçbir zaman e, yok olmaz. Bu nedenle arkadaşlar hayatın anlamı e, aslında onun devamlı olmasıyla ilişkili bir durumdur. Dolayısıyla bu hayata anlam katan şey aslında e, insanın dünyadaki hayatına e, ölümü tanımlaması, dünyadaki hayatını e, ölümle bir şekilde ilişkilendirilmesiyle ortaya çıkan, e, dünyadaki hayatına ölümü katmayan, dünyadaki hayatını ölümle ilişkilendir, ilişkilendirme ve ayıret hayatını da e, ölümle e, bir şekilde e, irtibatlandırmayan insanların e, aslında e, insanlar için aslında ölüm bir yok oluş gibi e, karşımıza çıkar. E, özellikle günümüzün en büyük sorunlarından e, bir tanesi budur. Ölümden korkmak, e, adeta ölümü işte bir yok oluş olarak değerlendirmek insanların e, kaygıya e, ve hayatı tanımlayamamaya ve anlamlandırmamaya götürmektedir. Bu nedenle işte hayatı esas kabul edip bu hayatın dünya hayatı olarak ve ahiret hayatı olarak tanımlandığında ahiret hayatının daha anlamlı olabilmesinin dünyadaki hayata ölüm gerçeğini katmakla ilişkili olduğunu ifade etmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakıldığında Allah katında en hayırlı yer olarak ahiret hayatı bizlere takdim edilir. Dünya hayatı bir laib ve lehiv olarak isimlendirilir. Bu, özellikle bu iki kelimeyi Arapça karşılığıyla e, telaffuz ettim. E, çünkü bu iki kelime üzerinde biraz e, durmak istiyorum. Sözlüklere bakıldığında arkadaşlar, e, laib ve lehiv kelimesi ikisi e, birbirinin yakın anlamlısı e, gibi olarak görülür. Fakat aralarında e, ince bir nüans vardır, fark vardır. Şöyle tanımlarla sözlükte laib kelimesini. işte insanı böyle eğlendiren insanın tad aldığı şeylerdir. Fakat büyük oranda kendisinden fayda umulmayan böyle geçici oyunlara layık olarak isimlendirir Bir oyunun o oyunu icra edenlerin niyetine bağlı olarak bir oyundan layıkten fayda umulması insan iradesine bağlı olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla işte bir insanı eğitmek maksadıyla onu eğlendirmek de o, onun eğlenmesi, oynaması da bir laibdir. Dolayısıyla e, onun oyununa anlam katan şey e, onun oradaki iradesi ve kastıdır. E, lehiv ise e, insanı daha haricli bir şeyden alıkoyan şeylere lehiv olarak e, isim verilir. E, bu anlamda laiple ile lehiv arasında şöyle bir e, fark vardır. E, arkadaşlar e, bunu şöyle ifade edelim. El-Hakum-i Tekasür ayetinde olduğu gibi Şimdi laib de bir oyunda insanı daha faydalı şeylerden e, alıkoyabilir arkadaşlar. E, fakat bu her zaman böyle olmaz. Ama her zaman lehiv arkadaşlar insanın faydalı şeylerden alıkoyan e, oyun ve eğlence olarak e, tanımladı. Bu nedenle aslında arkadaşlar e, her laib bir lehivdir ama arkadaşlar her lehiv e, yani e, bir e, oyun olarak karşımıza e, çıkmaz. Bu nedenle e, işte dünya hayatı e, ve insanın dünyadaki meşgul olduğu şeyler onu daha hayırlı e, şeylerden alı koyar. Bu nedenle e, işte dünya hayatı bir lehiv olarak isimlendirilir, bir eğlence olarak isimlendirilir. İşte e, buraya baktığımızda, bu iki bu ayetteki bu laip ve lehiv kelimesine baktığımızda, evet dünya hayatı bir oyundur. Bu oyun bazen insanın niyetine göre faydalı sonuçlar da doğurabilir, layık anlamda. Ama bir de dünyanın lehiv tarafı vardır. Bu lehiv her zaman, her zaman her zaman arkadaşlar, insanı daha faydalı şeylerden alıkoyan, daha faydalı şeyleri terk etmeye yönelten bir içeriğe sahiptir. Buna demek Kur'an-ı Kerim'de e, dünya hayatının e, bu özelliğine e, dikkat çekmiştir. İşte dünya hayatı e, insanı oyaladığında, e, meşgul ettiğinde, kendisine, tamamen kendisine yöneltildiğinde daha hayırlı olan şeylerden insanı e, alı koymuş olur. Şimdi bu ayetin devamında da velat darul hayrun diyor. Hayret ayadı daha hayırlıdır. Ama kimin içindir? İlledine tekuna. Sakınan kimseler için daha hayırlıdır. İşte burada sakınan kimse yani e, Allah'ın e, emir ve yasaklarına karşı e, gereken özeni gösteren ve bu anlamda e, kötü şeylerden sakınan kimseler için geçerlidir. Ayetin sonu da ilginçtir arkadaşlar. E fela taqilun diyor. Aklınızı kullanmıyor musunuz diyor. E, iki hafta önceki yaptığımız dersten hareketle e, burada şöyle bir e, şeyde hususa dikkat çekmek istiyoruz. Biliyorsunuz e, akletmek e, eski Türkçedeki us kelimesiyle doğrudan bir ilişkisi vardı. Us e, bir insanın işte doğruyu yanlıştan ayırt etmesi yanlışa karşı kendisini tutmasıyla ilişkili bir anlama sahiptir. Bunun dikkate aldığımızda akletmek insanın e, kötüye karşı kendisini tutması anlamına gelir. Dolayısıyla e, bunun için insanın bir şeyin doğru ve yanlış olduğunu iyi bilmesi gerekir. Doğruyu yanlışı iyi bilen bir insan kendisini tutmuş olur. Dolayısıyla akleden insan kendisini tutmuş, kötülüklere karşı kendisini tutmuş ve kötülüklerden sakınmış ve bu nedenle Allahü Teala'nın nezdinde daha hayırlı olan ahiret yurduna karşı daha önemli hazırlıklar yapmış olur. Şimdi bazıları ahiret hayatına karşılık dünyayı ister ve tercih ederler. Bu durumda Arkadaşlar daha e, hayırlı olan şey e, e, daha e, değersiz olana karşılık ne yapmış olur? E, terk ed terk edilmiş olur. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'de e, bunun önemine dikkat çekildiğini görürsünüz. Bazı ayetlerde işte e, işte dünya hayatına karşılık ahiret hayatını tercih etmek, e, işte ahiret hayat pardon dünyaya dünyayı tercih edip ahireti bir kenara bırakmak e, veyahut da e, ahireti daha çok dünyayı daha çok istemek ahireti böyle ötelemek, bir kenara bırakmak Kur'an-ı Kerim'de üzerinde durulan önemli hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Dünya hayatına dalmak başka bir şeyin terk edilmesini beraberinde getirdiğini söylemiştik. Çünkü dünya bir lehi olarak Kur'an-ı Kerim'de tanımlanıyor. Bu nedenle arkadaşlar bu ikisi arasındaki dengenin kurulabilmesi önemli. Bu nedenle dünya hayatı bizim başka şeyleri terk etmemizi gerektiren bir hayat olarak bizi meşgul eden bir duruma düşmemelidir. Bu Böyle yapıldığında sekülerleşmeyi de beraberinde getirecek önemli bir unsur olarak bu bizim karşımıza çıkar. Daha hayırlı olanı unutturmayı, onu terk etmeyi beraberinde getirir. Bu işe Allah katında istenen bir durum olarak karşımıza çıkmaz. Evet. Şimdi biraz benden sonra da ders olacağı için biraz da geç başladığımız için bazı hususları aslında Slide'ı almasam da e, burada e, biraz e, özet geçmek istiyorum arkadaşlar çok fazla e, girmek istemiyorum. E, ahirete iman bağlamında e, işte Kur'an-ı Kerim'e ahirete iman, iman esaslarından biris birisidir biliyorsun. Bir de ahirete ikan'dan bahseder Kur'an-ı Kerim. Bu anlamda ikan kelimesi e, üzerinde durmak istiyorum. Walladina yüpmiuna bir unzile ileyke kendilerine kendilerine indirilen şey iman ederler. Bu me'unzilemin kabiliğe. Senden önce indirilene de iman ederler. Wa bil e, onlar ahirete ikan etmişlerdir. Şimdi e, bazı e, sözlerde, bazı işte kitaplarda e, ikan kelimesinin kesin kez iman anlamda bir e, manaya sahip olduğunu e, söylerler. Şimdi peki e, Kur'an-ı Kerim'de ahirete e, ikan'dan neden bahsediliyor? Önce bunun üzerinde durmak lazım çünkü arkadaşlar bunu tam olarak oturtmadığımızda ahirete ikanın ne anlama geldiğini tam olarak ifade edemeyebiliriz. Müfessirlerin zikrettiği bilgilere göre öldükten sonra işte muhataplar bağlamında öldükten sonra dirilmeye karşı bir şüphe içerisinde olan şüphe içerisinde olan insanlar var. İşte Allahu Teala bunlara karşılık işte iman eden kimseleren Hazreti Peygamber'e ve daha önceki kitaplara imar eden kimselerin ahirete karşı bir ikan içerisinde olduğunu bildirir. Yani onlar ahirete, ahirete karşı şüphe duymazlar arkadaşlar. Peki ikan nedir? Ragıp el-İsfani'nin el, el müfredatını verdiği bilgiye göre ikan diyor işte diğer bilme türlerinden daha üst derece bilme ile ilgili bir durumdur. Bilme eylemidir. Şimdi... E, bu nedenle arkadaşlar e, birisi ahirete iman ettiğinde e, ve ahirete ikan ettiğinde e, öldükten sonra işte bir takım e, amellerin karşılığını bulacağı o hayatın kesin kez olacağını tasdik etmiş olur. Onu kabul etmiş olur. E, bunun meydana geleceğini benimsemiş olur. Şimdi müşrikler öldükten sonra dirilmeye karşı bir zan içerisindeydiler. Ee, bu nedenle e, Allahü Teala müminleri onlardan ayırt etmek istedi ve onların ahirete ikan ettiğini e, bildirdi. Şimdi arkadaşlar e, bir şey ikan etmek onu bilmektir diyor İmam Matur. İman tasdik etmektir. Ancak bir şey bilindiğinde yani o şeye karşı ikan olduğunda bunu anlaşılsın diye özellikle bu kelimeyi söylüyorum bilgiyle birlikte ortaya tasdik çıkar. Dolayısıyla bir şey eğer zan ve şüphe varsa yani o orada ikan yoksa arkadaşlar, ikanın olması demek bir yerde zan ve şüphenin olmaması anlamına gelir. Dolayısıyla zan ve şüphe olan yerde tasdik olmaz arkadaşlar. Böylece iman ortaya çıkmaz. Ama zan ve şüphe ortadan kalkıp orada ikan olduğunda yani kesin bir bilgi ortaya çıktığında artık tasdik etmek ve iman gerçekleşir ortaya çıkan. E bu nedenle arkadaşlar e, imanın ayrete imanı ikanla ilişkisi vardır. Yani e, öldükten sonraki e, hayatın e, meydana geleceğine dair kesin bir kabul vardır, bir bilgi vardır. Bunu kabul etmiş demektir bir kişi. Dolayısıyla onu kabul eden, öldükten sonraki hayata ikan eden bir kimse ne yapar e, ayrete tasdik eder ve ona iman etmiş olur. Dolayısıyla iman ve tasdik birlikte gerçekleşmiş olur. Şimdi. Biliyorsunuz öldükten sonraki hayatta beşinci aşama e, ayetin beşinci aşaması yani birlerin cennete birlerinde cehenneme gitmesi e, cehennem e, biliyorsunuz e, yani işte kafirlerin gideceği e, bir yer cennet ise müminlerin gideceği bir yer e, burada işte günahkar müminlerin durumunu da ehli sünnet tabii ki tartışmış onlar işte bu dünyada e, tövbe etmemişse e, ve bir şekilde işte şefaati de hak edip günahlarından bağışlanmamışsa kurtulmamışsa o kişinin cehenneme gideceği daha sonra cehennem cezasını çektikten sonra cennete gideceği yönelik bir kabul vardır. el i Sünnet bu sorunu böyle çözmüştür. Cennet ebedilik yurdu arkadaşlar. Cehennemi de ebedi olma, sonsuz olma özelliği vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ee, birçok ayette cennet ve cehennemin ebedi olduğunu anlatır. Gerçi bazı alimler e, cehennemin bir gün e, son bulacağını, e, asıl e, esas olanın cennetin sonsuzluğu olduğunu söylemişse de aslında arkadaşlar hem aklen hem de nasılsen bunun da çok kabul edilebilir bir şey olmadığını ben e, burada ifade etmek isterim. Önce aklen neden cehennemin sonsuza dek sürmeyeceğini kabul etmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar Cennet ve cehenneme gitmek, ona iman etmek veya ona iman etmemekle bir, ilgili bir durum. Ahiret hayatını kabul edip etmemekle ilgili bir durumdur. E biliyorsunuz ahiret hayatı sonsuzluk yurdudur. Sonsuza devam edecek olan bir hayattır. E, dolayısıyla bazıları bunu kabul etmiştir, bazıları bunu kabul etmemiştir. E, bu nedenle e, öncelikle mesele cennete ve cehenneme imanla ilgili bir meseledir. Onun e, sonsuzluk yurdunun e, iki e, yeri olduğunu, iki tür farklı bir durumunu ifade ettiğini kabul etmekle ilgili bir durumdur. Şimdi bu nedenle e, akli olarak e, cehennemin ebediliğini e, e, ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Ebedi ol olacağını e, söylememiz gerekir. Çünkü arkadaşlar eğer e, cennet ebedi olup cehennem ebedi olmasaydı bu konuda e, cennete gidenlere e, cennete gidenler bağlamında bir adaletsizlikten e, bahsedilebilirdi. Dolayısıyla Şimdi cehennemin sonsuzluğunu inkar eden insanların suç ve de, e, ceza dengesi açısından sonsuza inkar ettikleri bu şeyin e, cezasını e, görmeleri mantıksal olarak e, e, ortaya çıkan bir durum olması gerekir. Bazıları şöyle bir şey sö söylüyorlar. İşte dünyada çekilen bu cezalar için sonsuza dek, yapılan yapılan işte günahlar ve suçlar için sonsuza ceza çekmek Allah'ın adaletine sığar mıdır diye bazı gerekçeler ileri sürüyorlar. Burada Şöyle söylenebilir yani e, sonsuza dek cehennemde aza çekmek e, bu dünyada yapılan e, suçlarla aslında doğrudan ilişkili de görülmeyebilir. E, çünkü oradaki asıl ceza o sonsuza dek o yaşanacak olan o hayatın ahiret hayatın inkar edilmesiyle ilgili. Durayısıyla sonsuza dek e, yaşanacak olan o hayatı birisi inkar ettiğine göre e, suç ve ceza dengesi açısından da onun e, sonsuza dek inkar ettiği o hayatın bir e, inkar etmenin gereği olarak bir ceza görebileceği dolayısıyla bunun mantıksal olarak da aklen de mümkün olması hem de adaletin mümkün olması gerektiği ne yapılabilir? E, söylenebilir arkadaşlar. E, bu nedenle e, akli olarak böyle bir değerlendirme yaptığımızda da e, cehennemin sonsuza dek e, olması gerektiği ortaya çıkar. Hem Allah'ın adaleti gereğinin bir gereği olarak da sonsuza dek cehennemin olması gerektiği ortaya çıkar. Çünkü e, sonsuza dek e, ahireti e, kabul eden, böyle bir hayatın olduğunu kabul eden insanların e, cennete e, konurken bunu inkar, e bunu inkar eden, kabul edenlerin cennete gireceğini, biz ne yapıyoruz? Cennete gireceğini söylüyoruz ama o ahiret hayatın inkar edenlerin bir şekilde oradan çıkıp e, cehennemden çıkıp cennete gireceğini kabul ettiğimizde, cehennem hayatının biteceğini kabul ettiğimizde burada bir adalet soru sorunuyla ne yapmış oluruz? Gündeme gelmiş oluruz. Ve böyle Allah'ın adaleti sorunu e, a, burada çözümleyemeyiz arkadaşlar. Bu nedenle hem cennetin hem de cehennemin, hem Allah'ın adaleti gereği hem de aklen olması gerektiği sonucuna ulaşabiliriz. E yine Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımızda da e, cennetin ve cehennemin sonsuzuna dek ifade eden olduğunu çok rahat bir şekilde görürüz. Bakara suresi 162. ayette Halidine fiyha la yukhafaf anhumun azabu ve la azabın onlardan hafifletilmeyeceğinden bahsetmesi arkadaşlar e, oranda oradaki e, bir şey var burada hala bekleyenler var biz dersimizdeyiz ama kabul edemedik onları herhalde arkadaşlar e, bu da cehennemin sonsuzluğunun bir delil olarak karşımıza çıkar yine Kur'an-ı Kerim'de illa tariqa cehenneme halidiyene fiha ebede işte cehennem yolu hariç o sonsuza dek ee, o ebedi olan bir yoldur. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl cennet ebedilik kelimesiyle, halit kelimesiyle halidine kelimesiyle tanımlanıyorsa cehennemde yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de hem halidine kelimesiyle hem de ebeden kelimesiyle tanımlandığını e, görürüz. E, cehennemin sonsuza dek sürmeyeceğini ilahi sürenlerin e, çok önemli bir delil olarak getirdiği ayetlerden e, bir ayet var o da Nebe Suresi 23. ayettir arkadaşlar. Buradaki ahgaba kelimesinin işte sonsuza dek sürecek bir zaman dilimini değil, işte belirli bir miktarı sürecek ama ondan sonra bitecek bir zaman dilimini ifade ettiğini söylenir. Bu bazı e, alimler tarafından bu kelime böyle anlaşılsa da bazıları bunu böyle anlamamışlardır arkadaşlar. Evet ahgaba belli bir süre uzunca belli bir süre devam edecek bitecek olan bir şeydir ama bazı alemler, kurtu bir tesisleri bunu böyle anlatın Evet bu uzunca bir süre devam edecek ama e, tekrar yine başlayacak ve uzunca bir süre tekrar edecek. Yine bir süreç yeniden başlayacak. Yeniden başlayacak, yeniden başlayacak ve bu uzunca süreler sonsuza dek devam edecek. Şimdi bu görüş esas aldığımızda cehennemdeki azabın, cehennemin de sonsuza dek süreceğini ne yapabiliriz? E, buradan e, harekette ifade edebiliriz. E, dolayısıyla arkadaşlar... Buradaki asıl mesele ahiret yurduna birisinin e, iman etmiş e, ve iman etmemiş olmasıyla ilgili bir durumdur. Öncelikli durum budur. Burada şöyle bir e, itiraz da dile getiriliyor. İşte e, iman etmiş ama dünyada e, işte çeşitli günahlar işlemiş. Bu insanlar nasıl olur da e, cennetten kurtulup cehenneme gidecektir diye burada bir itiraz da e, gündeme getirirler. İmam Haturudin'in e, bu soruya verdiği cevap e, çok ilginçtir arkadaşlar. Bence çok da tatmin edicidir. Benim de kafamı çokça meşgul eden bir soruydu bu. bu, bu İmam Haturi'de bu konuyla ilgili şöyle bir e, açıklama yapıyor. Diyor ki, Allah katında hiçbir e, hiçbir şey, yani iman e, iman dışında hiçbir şey Allah katında daha değerli değildir. Allah katındaki en değerli şey, e, kullarına ona iman etmiş olmasıdır. Dolayısıyla şirk dışında hiçbir günah, e, hiçbir hata, bu imanın büyüklüğünü ortadan kaldıramaz. Onu silemez. Allah katında en değersiz şey de kulunun inkar etmiş olmasıdır. Allah'a şık koşmuş olmasıdır. Dolayısıyla bir kul dünyada hangi iyiliği yaparsa yapsın, hangi güzelliği yaparsa yapsın, hiçbir güzellik, hiçbir önemli davranış Allah katındaki bu en değersiz şeyi değerli kılamaz. Dolayısıyla Allah için en değersiz şey budur. Bu nedenle arkadaşlar insan bu dünyada Evet bir takım güzellikler yapar, iyilikler yapar. Ama allah Teala da ona bir sürü nimetler verir. Fakat o e, önemli olan Allah katında en değerli şey inkar etmiştir. Dolayısıyla her ne şey yaparsa yapsın, e, hangi da, hangi güzel davranışı yaparsa yapsın, o bunun e, en değersiz olan şeyi Allah katında değerli bir konuma e, getiremez. Dolayısıyla e, öncelikli olan şey ahiretle ilgili insanın bu dünyadaki yaptıklarından önce onun iman edip etmemesiyle ilgili bir durumdur. E, i̇manı ve ondan sonraki davranışları onun elbette ki ahiret hayatının derecesini ve Allah katındaki derecesini belirleyecek olan bir şeydir. Ama iman gibi değerli bir şey hiçbir günah, inkar ve şirk dışındaki hiçbir günah imanın değerini ne yapamaz? Yok edemez. Dolayısıyla Allah'a imanla gitmiş bir mümin Allah katında en değerli şeyle Allah'ın huzuruna gitmiş olur. Dolayısıyla o cenneti hak edecek bir durumla Ahiret hayatına gitmiş olur Diğeri ise e, Ahiret hayatını hak etmeyecek Orada cezayı hak edecek en değersiz şeyle Allah'ın katına gitmiş olur e, Bu nedenle e, onun inkarı Şirki, onun yaptığı davranışları e, Boşa götürür Onun için Allah katında imar Bu kadar önemli İnkar ve şirk de Allah katında bu kadar Değersizdir Dolayısıyla insanın e, bu dünyadaki Anlamını belirleyen şey onun ölümü, ölümle ilişkisi ve öbür dünyadaki hayatını ve sürecini belirleyecek olan şey ise bu dünya hayatına niçin geldiği, bu dünya hayatındaki anlamı Allah'ı bilmesi, Allah'ı tanıması ve Allah'ı tanımasının ve bilmesinin gereği olarak bu dünyadaki davranışlarını yerine getirmesidir. Dolayısıyla şirk dışındaki davranışları onun bu dünyada yaptığı şeyleri ne yapamaz? imanı götüremez. Diğer güzellikler de onun inkarını ve şirkini güzel bir hale getirmez ve onu kurtuluşa, kurtuluşuna vesile olamaz diyoruz değerli arkadaşlar. Burada bitirmek istiyorum çünkü 5 dakika var. Bu konular üzerinde hem kelami bağlamda hem de tefsir bağlamda çok şeyler söylenebilir. Biraz derse geç başladığımız için kelime sürüşmelerimiz bu derste biraz fazla oldu. Hakkınızı helal edin. Şimdi... E, Slaytımı paylaşmaya sonlandırıyorum. Bu arada eğer e, e, bir soru varsa e, alabilirim bir iki dakika ama zaten fazla vaktimiz yok. E, bu akşam katılımcılar arasında Harun hocam var. Harun hocamı görüyorum. Çok memnun oldum hocam. Ama sizi görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Onu size ifade, ifade edeyim. Böyle dilimdeki sürçmeler arttı. E hocam e, hayırlı akşamlar dileriz. E, biz, bize bir selam verebilirsiniz. Hocam herhalde bizi duymadı. Bağlanıyor. Evet. Peki arkadaşlar sanırım Soru yok. O zaman ben e, bağlantıyı e, kapatmadan önce hepinize e, hayırlı akşamlar dilerim. E, böylece bir on haftalık sürecimizi e, tamamlamış olduk. E, selam ve hürmetle kaldın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.